doneyişimler yaptınız. Bunun bildiğini yorumlarınızı alabilir miyiz? Ee, TASK olarak e, yaklaşık e, Amerika geleninde 2500 koli yardımda bulunduk. Bugün de Çıhantem Belediyesi'ne e, 30 tane ayrı de 2500 tane de disposal e, maske doneyişim yaptık. E, yani biz Amerikalı Türkler olarak e, bir vefa borcumuz vardı. Biz bunları vefa borcumuzu ödemiş olduk. Ee, yalnız değiller, biz bizeyiz her zaman ve biz dünyaya da yeteriz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum çünkü gerçekten çok gariban his, insan var bu kasabada. Ee, özellikle telemedisin yapmaya başlayınca evlerin içine bir min evi girdim. O kadar sefaret içerisinde, o kadar açlık içerisinde olduklarını gördüm ki, kimisinin buzdolabı tamamen boş. Konuşurken ilk önce donayışın yani bağışı hastaneye yapalım diye konuşmuştuk ama sağ olsun TASK'ın Başkanı, Eş Başkanı Doktor Halil Mutlu kardeşim benim teklifime hayır demedi. Buraya da ayıralım bir şeyler dedi ve sağ olsun yine Cahit'in önderliğinde bu kutular hazırlandı. Yine restoran sahibi Şaban Özdemir kardeşimiz, buradaki iş adamı Kanim Mekmek Kit'in kardeşi Norman Mekkit'in bütün bu taze yiyecekleri aldılar. Eşim gitti özellikle alışverişte bulundu sağ olsun Özlem Hanım. Yani herkesin bu çorbada bir tuzu var. Mutlu oluyorum ben iyilik yaptıkça. İşte benim benim şahsiyetim böyle. Elhamdülillah bir hayra vesile olduk. Herkese Türkiye'den bu kutuların hazırlanmasına katkıda bulunmadan getirene götürene herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür Eczacı Mehmet Uğur, Türk Amerikan Eczacılar Birliği Başkanı. Biz de TASK'ın desteğiyle ve e, Türk Amerikan Eczacılar Birliği'nin desteğiyle e, Trenton'da yaklaşık e, 10 bin e, yaşlımıza vitamin C ve vitamin D e, vereceğiz. Onların evlerine hepsini delivery yapacağız, ücretsiz götüreceğiz ve bunlardan e, herhangi bir ücret de talep etmeyeceğiz. Tabii ki burada TASK'ın bize çok büyük bir desteği oldu. Ee, bu şekilde biz de, bizim de amacımız hem Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri artırmak, İyi geliştirmek olan var olan güzel dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Teşekkürler hepinize.